İyi günler, eczacı evet. hangiyiz? Buyurun, ben yardımcı olayım. Sen eczacı mısın? Evet, ben de eczacıyım. Ha dışarıda erkek ismi yazıyordu da. Neyse, bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bicik? He bicik. Yani emziriyor ya, e, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana, bicik ilacı. Biciklere ne ilaç verelim? Lansino. Ha mansino işte, ondan bir. Ha. Ha bir de şey şu neydi? De adını da diyemiyorum ki nerede ya? Bu değil. Ha susturucu susturucu. Dört bebesi var gelinin. Getir e, canım. Bundan bunda. Şunlar bir konton verin. <gülüyor> Bu senin anan mı? Hı -hı. Şey, sen de eczacı mısın? Evet. Benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memessil olacak, memessil. <gülüyor> Amca meme'yi takmış. <gülüyor>